Sıcaklar bildiğin gibi değil Ve ben ki yalı uşağıyım Deniz ne kadar uzak İki ile beş arası cibinliğin altına uzanarak Ter içinde kımıldanmadan gözlerim açık Dinliyorum sineklerin uğultusunu Biliyorum şimdi avluda duvarlara çarpıyorlardır suyu Kızgın kırmızı taşlar tutuyordur ve dışarıda otları yanmış kalenin eteğinde bir kezap aydınlığı içindedir simsiyah kiremitleriyle şehir. Yeceleri birdenbire rüzgar çıkıyor sonra kayboluyor birdenbire ve karanlıkta canlı bir mahluk gibi soluyup. Yumuşak tüylü ayaklarıyla dolaşarak Bizi bir şeylerle tehdit ediyor sıcak Ve zaman zaman ürpermelerle duyuyoruz derimizin üstünde Bir korku halinde tabiatı Bir zelzele olabilir Zaten üç günlük yere geldi Salladı çapan oğlu yozgadı Beierilerin kavlinece altı tekmil tuz madeni olduğundan yıkılacak Çankırı şehri. Kıyametten kırk gün önce yatıp bir gece başım bir kalasla ezilmiş, çıkmamak sabaha. Ölümün bu kadar körü ve mendeburu, ben yaşamak istiyorum biraz daha. Daha bir hayli yaşamak, bunu birçok şey için istiyorum, birçok mühim şeyler.